Bugün 10 Haziran 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz İkizler burcundaki ay yeni ay fazında bugün düşüncelerimiz hızlanırken iletişim trafiği de artabilir günün ilk saatlerinde ay ile kova burcundaki satürn arasında etkili olan üçgen açı daha dengeli ve sakin bir ruh hali verebilir Gelecek hedeflerimize görev ve sorumluluklarımıza odaklanabiliriz bugün saat 12.53 de Güneş ve ay kavuşacak ve 19 derece İkizler burcunda yeni ay ile birlikte Güneş tutulması meydana gelecek. Düşünme, öğrenme, eğitim, bilgi, iletişim, yazma, konuşma, eğitim, seyahatler, nakliye, ticaret, reklam, pazarlama, basın, yayın, gazeteciler, yakın akrabalar, kardeşler, komşular, ikizler burcunun temsil ettiği kavramlardır. Meraklı ve hareketli ikizler burcu günlük yaşamımıza bir tazelenme ve canlanma getirebilir. Güneş tutulmaları güçlü yeni aylardır ve etkileri en az 6 ay gündemimizi şekillendirebilir. Tutulma sırasında Güneş ve Ay ikizler burcunda gerileyen Merkür ile kavuşurken balık burcundaki Neptün'e de dik açı yapacak. Düşünce ve inançlarımızda idealist ve hayalci yaklaşımlar artabilir. Akıl ve mantıkla hareket etmek bu dönemde daha önemli olacaktır. Yeni bilgiler edinme ve paylaşma konusunda da hızlı gelişmeler olabilir. Gerçek bilgi ile sahte olanın ayırt edilmesi zaman zaman biraz zor olabilir. Bilgide sattecilik, kandırmalar, yanılsamalar, aşırı hayalperestlik dikkat edilmesi gereken kavramlar. Soyut fikirlere fazla kapılmak, pratik hayatta. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.